Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Bugün sizlerle beraber Samsung Galaxy S20 Fan Edition telefonuna göz atacağız arkadaşlar. Bu telefon çok yeni bir şekilde tanıtıldı ve tanıtılmadan önce yaptığımız bir ön incelemeyle sizin karşınızdayız. Bildiğiniz gibi Samsung'un S20 modeli vardı arkadaşlar ama markanın fanları dediğimiz yani hayranları dediğimiz bir kitle bazı özelliklerin olmasın. Şunları koysanız daha güzel olur ya da şöyle bir şey yaparsanız çok güzel olur dedi ve şu anda hemen yan tarafımda görmüş olduğunuz Samsung'un bu S20 Fan Edition modellerini üretilmesini sağladı arkadaşlar. Şimdi normal S20 modelinden ne farkı var diye soranlar vardır. O sesleri de, o soruları da duyar gibiyim arkadaşlar. Aslında bazı önemli farklılıkları var. Bazı özellikler S20'nin bu Fan Edition'ında varken bazı özelliklerse yani S20'de olup da S20 Fan Edition'da bulunmuyor arkadaşlar. Şimdi bir tanesini elime alayım. Burada şimdi farklı farklı renkler görüyorsunuz. Bu yeşil rengimiz. Fıstık yeşili de diyebiliriz aslında. Kırmızı rengimiz var. E, turuncu rengimiz var. Aslında sarıya daha yakın bir renk ama turuncu deniyor. Lavanta rengimiz var. Ve lacivert rengimiz var. Bir de beyaz rengimiz var. Oldukça güzel ve şık bir telefon olmuş. Biraz getirilmiş özellikleri. Yani s göre söylüyorum. Ama bazı özelliklerde bulunuyor. Şimdi gelin telefonun hem ön yüzüne, arka yüzüne, bir arayüzüne bakalım. Ve bu söylediğimiz özelliklerden hangileri var, hangileri yok hepsine bir göz atalım. Şimdi Samsung Galaxy S20 Fan Edition elimizde aldık arkadaşlar. Hemen ben birazcık teknik özelliklerden bahsetmek istiyorum sizlere. 6.5 inçlik Full HD Plus Super AMOLED bir ekran bizleri karşılıyor. Gördüğünüz gibi hemen bir delik şeklinde ön yüzde bir kameramız mevcut. Onu da Şöyle göstermiş olayım. Şurada görüyorsunuz arkadaşlar. Delik şeklinde bir kameramız mevcut. E, bu kameranın çözünürlüğü, hatta yeri gelmişken ondan da bahsetmek isterim. 32 megapiksel bir çözünürlük sunuyor bizlere. Bu ekranın önemli bir özelliği var. 120 Hz yenileme hızı var arkadaşlar. Biliyorsunuz bu önemli. Özellikle oyunlarda ve kullanım sırasında akıcı bir deneyim için bu, bu tarz bir ekran bize işimize yarıyor. Exynos 990 işlemci var. X9990 işlemci, 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanının yine bu telefonda bulunduğunu söyleyelim. Android 10 işletim sistemi bizleri karşılıyor. Samsung One UI arayüzü var telefonda. Şöyle özelliklerine bir bakalım arkadaşlar. Şöyle kapatalım. Ayarlarımıza bir açalım sizlere. Şu anda ayarlar menüsünü görüyorsunuz. Hangi telefon hakkında dediğimizde burada görüyoruz arkadaşlar. İşte durum diyelim ve diğer özelliklerine de bakmış olayım. Yazılım bilgilerine bir bakalım. One UI 2.5 bizleri karşılıyor. Android sürümün 10 olduğunu görüyoruz. Bunun dışında da Nox sürümü vesaire de burada yine ekranda görebiliyorsunuz. Telefonun birazcık da yan tarafından bahsedeyim isterseniz klasik olarak bir açma-kapama tuşumuz mevcut ve ses açma-kapama tuşları da yine yan yüzde bulunuyor. Bu tarafta herhangi bir şeyimiz yok. Alt tarafa biraz bakalım isterseniz. Alt tarafa geçtiğimizde Hemen şurada görüyorsunuz tip C bağlantı yuvamız var ve hoparlör çıkışlarımızı, deliklerimizi, ızgaramızı burada görebiliyorsunuz. Üst tarafta ne var? SIM kart yuvası bizleri karşılıyor. Şurada SIM kart yuvamız var. Burada da mikrofon girişleri vesaireyi burada görebiliyoruz. Arka tarafa geçelim isterseniz. Arka tarafa geçtiğimizde aslında düz bir tasarım bizleri karşılıyor. Plastik bir kasa var. Bunu bazen soruyorsunuz çünkü. Yani bizim için çok önemli değil olmayabilir belki ama soran okuyucularımız oluyor arkadaşlar. Plastik bir kasa var. Ee, diğer özelliklerde de hazır bu tarafı çevirmişken kameradan da biraz bahsetmek istiyorum arkadaşlar sizlere. Kameramız 12 megapiksel, 12 megapiksel ve 8 megapiksel olmak üzere üçlü bir modülden oluşuyor. Zaten şöyle biraz daha yakına getireyim. Şu anda görüyoruz yakına geldik. Peki bu kameranın dizilimi nasıl arkadaşlar? 12 megapiksel ana kameramız. Diğer 12 megapiksel ultra geniş açı, 8 megapiksel olan da 3x'lik bir optik zoom sunuyor bize. Böyle bir özelliğimiz var. Yani üçlü kamera modülümüz var. Bu arada şunu da söylemekte fayda var. Bu kameramız bize 4K video kayıt özelliği sunuyor. 60fps müjde vereyim. Güzel bir haber vereyim. Ön kamerada yine 4K 60fps video kayıt özelliğini destekliyor. Bence bu güzel bir özellik. Son dönemde özellikle ameliyat gemilerinde bunu görmeye başlamıştık. Ön kamerinde 4K 60 FPS vermesi. Samsung Galaxy S20 Fan Edition'da bunun da bulunması bence iyi bir özellik olmuş. Bluetooth 5.0, Wi-Fi 6. Bu arada Wi-Fi 6'da önemli arkadaşlar. Biliyorsunuz son dönemde piyasaya çıkan telefonlarda ve bilgisayarların bir kısmında bulunan bir özellik bu. Güzel de bir özellik. Daha hızlı internet kullanımına imkan sağlıyor arkadaşlar. Özellikle bunu destekleyen bir modem ya da router'ınız varsa... Büyük dosyalarda hızlı veri akışı, Wi-Fi 6 teknolojisi sağlayabiliyorsunuz. Pil tarafında şöyle bir durum var. 4500 mAh'lık bir pilimiz var. 15 W kablolu şarj çıkıyor kutudan. Buna ek olarak da eğer varsa elinizde 25 W kablolu şarj desteğinde olduğunu söyleyeyim. Ama kutudan çıkan adaptörümüz 15 W destekliyor. Kablosuz şarj özelliği var. Cihazı kablosuz olarak şarj edebiliyorsunuz. Aynı zamanda 4.5 W'lık ters şarj özelliğinin olduğunu söyleyelim. Yani 4.5 Watt'lık bir ters şarj özelliği de var. Yani eğer elinizde bir akıllı saatinize de benzer bir cihazınız varsa bu telefonun yardımıyla şarj edebiliyorsunuz. E, i̇lk izlenim şöyle arkadaşlar. Çok uzun bir test yapma imkanımız olmadı da bu telefonla takdir edersiniz ki. E, ama hafif bir telefon var onu söyleyebilirim. Oldukça hafif bir telefon tasarlanmış. Şöyle kamera menüsüne bir göz atalım. Kamera menüsü aslında Samsung aşina olanlar varsa aramızda çok da anlayacakları bir kamera menüsü var. 3x optik zoom'u görüyoruz şu anda. Şu anda ekranda görüyoruz. 1x var ve geniş açımız var. Bu şekilde kullanabiliyoruz. Aslında biraz S20 ile gelen ve Note 20 ailesiyle devam eden bir kamera arayüzü bizleri karşılıyor. Şöyle bir de normal çekimizi yapalım. Merhaba herkese arkadaşlar. Ön kameraya geçmiş olduk. Tabii ters ışık vesaire olduğu için şu an görüntü çok çok iyi olmayabilir. Ama güzel bir kamerası yine var. Kamera tarafında Samsung'un S20 serisi zaten iyiydi. O iyilik devam ediyor gördüğüm kadarıyla. Şimdi önemli farklardan bir tanesi mesela bu telefon ekranı Gorilla Glass 3 ile korunuyor. Ama S20 ailesinde biliyorsunuz daha yüksek bir seviyede bir koruma vardı. Ama bir açıdan baktığımızda da mesela bunda da 120 Hz ekran var. Aynen S20 ailesinde olduğu gibi. Yani A ailesinden bazı özellikler var ama S ailesinden de bazı özellikler var. Birazcık böyle ihtiyaçlara yönelik ve beklentire yönelik bir telefon olmuş Galaxy S20 Fan Edition arkadaşlar. Evet arkadaşlar gelelim son konu. Belki merak ettiğiniz bir şey vardır. Fiyatı konusunda. Şimdi biz bu ön incelemeyi yaptığımızda fiyatı henüz belli olmamıştı Samsung Galaxy S20 Fan Edition'ın. Ancak Muhtemelen şöyle bir aralıkta olacağını söyleyebiliriz. S ailesi ile A ailesi arasında bir fiyatta olacağını söyleyebiliriz arkadaşlar. Ama biz bu videoyu yayınladığımızda muhtemelen fiyatı belli olmuş olacak. Açıklama kısmında o fiyatı da sizlerle paylaşmış oluruz. Evet arkadaşlar, bu videoda sizlerle birlikte Samsung Galaxy S20 Fan Edition'a hızlı bir bakış attık. Bu bir inceleme değil, altını çizerek söyleyeyim. Bu ön incelemeyi yaptığımızda çok az özelliği biliyorduk, daha yeni çıkmıştı. Detaylı bir inceleme gelecek, o gün gelene kadar... Aklınıza takılan sorular olursa bu videonun altında bizlerle paylaşmayı unutmayın. Renkleri gördünüz. Hepsi gelmeyebilir Türkiye'ye. Onu baştan söyleyeyim. Burada test amaçlı bütün renklerimiz var ama hepsi gelmeyebilir Samsung açısından. Ee, o renkler kesinleştiği zaman da bilgi vereceğimizi söyleyeyim arkadaşlar. YouTube kanalımıza abonesizdir diye tahmin ediyorum ama değilseniz abone olmayı ve bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal arda takip etmeyi unutmayın. Farklı bir videoda, farklı bir çekte karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.